Herkese Finroll'dan merhaba. Ben Cankan. <gülüyor> Bugün, Hard Life Alyx oynayacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ee, kanalda let's yapacağım. Hadi başlayalım, direkt sizi de bekletmek istemeden. Normalde, eee... Hangisi? Kafamın olduğu yine gidiyormuş. Ee, elimin olduğu yere gidiyormuş. Elimin olduğu yere gitsin. E, teleport bu da arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ben istemiyorum teleportlanmak. Bu ne? Hayır hayır, ee, ben elimin e, baktığı yöne gitsin istiyorum, silah elim sağa. Ee, sanki kafamla mı gitsem diye düşünmüyor değilim arkadaşlar. Yok ya, elimizle gidelim. Haydi başlayalım o zaman. <gülüyor> New game, yes. Evet, yazılı numaramı açmayı unutmadım. <gülüyor> ee, çok iyi, bayağı insanlar beğenmiş arkadaşlar, Hadi bakalım kanalda nasıl olacak ee, devamını hepinizi sunmaya çalışacağım. Ee, daha öncesinde Half-Life serisine bir haşinayayım. Ee, çok oyununu oynadım. Hepiniz oynamışsınızdır. Ee, bu Half-Life 1.5 arkadaşlar. Bu Alex'in e, 2'den önceki H2 ve 1 arasında bir oyun. Ee, bakalım Alex'imiz neler yaşamış. 2'de tanıştığımız ana kadar başından neler geçmiş. Ee, uzun bir yükleme ekranı. <gülüyor> çok uzun bir ekranı. VR'da gerçekten çok ee... Eklemekler, evet. Bas trigger'a ve başladık. Oh, bir nokta, bir sürü nokta. <gülüyor> evet. Ah. Evet, 5 yıl öncesi. Oh, Spoiler'la başladık. Ee, Eleven'sin ölümünden önce, ee, 19 yaşında Alex'i ee, insan direnişindeymişiz kazansınız dedi de şu andaki lütbemizmiş Alix evet ee, olayların eskisi dediğim gibi size umarım ee, çok oyunun sesi iyi geliyordur size eee, olayların eskisinden başlatıyor direkt oyuncu. wow şahane gözüküyor arkadaşlar aman tanrım Aha, bunları hatırlıyorum bunları hatırlıyorum o oh, hareket etmeye başladım direkt, tutunabiliyor muyum? Aman Allah'ım! Oooo! Oh. <gülüyor> Süper gözükmüyor mu? Ee, i̇zleyen insan... Arkadaşlar nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama... Dokunabilir miyim kuşa? Tı, <gülüyor> Çok iyi be! Yalnız oyunu bir kısmam gerekebilir. Ee, o yüzden hemen bir izninizle oyunun sesini kısacağım. Buradan da size göstermiş oldum, birazcık master bölümü. Ee, ufak bir kıssak hem beni rahat düşünseniz hem de ee, rahat rahat oyunumuzu oynasak. Ee, başladık oyuna şimdiden. Gördüğünüz gibi dokunabiliyorum ee, her şeye. Ee, fırlatalım O fırlatmak aman birinin kafaya geldi. <gülüyor> Bakalım Alex'le Alex buraya nasıl geldi bilmiyorum. Arkadaşlar biraz e, yavaş oyna, oynayacağım. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Gerçekten çok heyecanlı. Şu görüntüye bakın. Daha yeni yapılıyor. Half-Life 2'yi oynayanlar bilir. Bu e, uğraştığımız, bir, üstüne çıkmaya çalıştığımız bir yapı. Yeni yapılıyor daha bu fark o kadar eski zaman. Oo, radyoyu ayarlayabiliyorum gördüğünüz gibi Elif size göstereyim. Baya baya. Oo, bunu bile açabiliyorum. Açalım. Eee Baya baya dokunabiliyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu benim parmaklarımı da oynatıyor. Uygun bir sinyal alır mıyız? <gülüyor> Sanırım alamıyoruz, bu kadar tuşlara dokunamıyorum. <gülüyor> Olsun. Oo, her yeni... Evet şişenin her tarafını kavrayabiliyorum. Şöyle umarım sizde görüyorsunuzdur rahat rahat. Şöyle. o oh yes. Bant. Ee, hiçbir işimize yaramaz. Sodanın kapağını açmamın bir yolu var mı? Biraz şöyle açıyorlar ya Yok <gülüyor> Bakalım burada nelerimiz var Ee adet Geç Sprey. Oh. Şey yapabiliyorum, sıkabiliyor muyum? Tüh Sıkamıyorum İçecek Çalkalasam falan ee, açabiliyorsak Bilmiyorum ben açamıyorum şu anda Bu neymiş? Hımm yemeği Sanırım e, half, -Half bunları yiyorlar Bu da bir Gördüğünüz gibi her şeyi etkileşime geçebiliyorum Şöyle bakın arkadaşlar ellerimle de itebiliyorum Şöyle görün Umarım görüyorsunuzdur videoda benim gibi Bu neymiş Ee Yumurta e, Arkamdan ses geldi Bu beni biraz korkuttu açıkçası O yüzden şuradaki tahtayı en yakından kapıp ee, oh. <gülüyor> o sesi yapanı kafasına geçireceğim. Evet ilerleyelim. Muhtemelen burayı kıracağım. Ya da şuradan ay, kırmama gerek yok. Kırabiliyor muyum merak ettim. Ee, evet. Kırabiliyorsam da tahtayla olmuyordur. Şu kitabı da merak ettiğim için arkadaşlar bir bakacağım. Gördüğünüz gibi bayağı dokunabiliyorsunuz bir yerde. Size de tam göstermek için olsun. Kanalda bir yara yabancı olan arkadaşlarım için bayağı dokunabiliyorum istediğim gibi. Şöyle atalım. Şöyle gizli bir şey bulabilir miyiz acaba? Çalkalayınca ses geliyor. Neyse. İlerleyelim. Burada bir şeyler var. Oh. Aa babası arıyor. Alex'in babası Ellie Benz arkadaşlar. Bilmeyenler için. Burada bir kibrit buldum. Konuşalım. Hey! <gülüyor> <gülüyor> Hemen bir şey yapacağım size. Ayar, çok kısa duruluyor arkadaşlar. Eee, altyazı nedense yok. Eee, bu belki benim, ben her şeyi çevirirken zorlanabilirim hem bir yandan oynarken. O yüzden sizin için altyazıyı da açacağım. Açık gözüküyor ancak... Altyazı... Eee... Açık gözüküyor ancak bir yerde çıkmıyor ama, ilginç. Eee, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çıkaramıyorum. Bir kombin mini reaktör, 4,000. Eee, çıkaramıyorum. <gülüyor> eee, hiç kalmayacağım. Evet, bakın. Allah Allah, alt yazı neden gelmiyor? Şöyle yapalım. Bakalım şimdi gelecek mi? Sev diyelim. Don't get greedy, guys. Have a good time here. minute and I'm out, guaranteed. Oh, also, I spotted the combine moving supplies into the quarantine zone. That place has been deserted for years. Hmm. That is odd. Well. Tamam. Tamamdır. Tamamdır. Ee, eee... istedi babamız onunla. kombaynerle ilgili bir şeyler öğrenmişiz yine. Eee... Evet sonra da tam bir şey diyordu Alexi ancak arama bitti. Abimiz bir şeyle uğraşıyor arkada. Eee... <gülüyor> çizebiliyorum bir şeyler. Aaa... Burayı hızlandıracağım. Eee... Evet, iğrenç el yazımla. <gülüyor> yetmedi. <gülüyor> Çirkin oldu ya. Neyse, free roll yazmaya çalıştım. Şuraya da. <gülüyor> Gördüğünüz gibi bayağı yaz yazabiliyorum. Kendi adımı da şuraya Hive Life evreninde yazmadım demem. Şuraya da bir imzamızı atalım. <gülüyor> bir de kalbi çizdik mi? Gidelim artık buradan. Şurada bir kibrit var umarım ilerleşmeye yarar. Buraya koymuşlar yaramıyor galiba. Burada bir kutu açamıyorum. Ee, ilerleyelim o zaman. Oh. şunu mu çekeceğim Oh, çek. Çektim. Biraz yavaş oynuyorum. O. Oh. Ee, menüye girebilirsiniz dedi oyuncu. Biz bunu öğrendik istemeden kendim keşfettim. Arkadaşlar bayağı iyi gözüküyor oyun umarım sizde de öyle gözüküyordur videoda ee, şöyle duvarlara elimi götürebiliyorum ee, sandık açabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Şunu çıkaramıyorum kapıyı o oh, baya dokundum oh komay mı yok komay mı? Oh! Aman çok kötü. Oh. Fazla korkutucu. Ne oluyor? Yolun geçidini mi ısırdı? Ne yaptı? Arkadaşlar o gördüğünüz şeyler kombaynerin başka gezegenlerden topladığı şunlara dokunabiliyor merak ettim. Aa bunu bir yere dokunabiliyor yapmışlar. Ee, gerçekten muhteşem olmuş. O gördüğünüz şeyler kombinelerin başka gezegenlerden e, istila edip aldığı yardımcı canavarlar. Bayağı kapı açmayı da ellerimle açıyorum. Gördüğünüz gibi çok çok güzel olmuş be. Oo. Ee, kimin odası bilmiyorum burası ancak epey dağınıkmış. Sanki daha önceden e, terk edilmiş bir oda. <gülüyor> Aa, bunu hatırlıyorum. Halbuki birden hatırladınız mı? Hani atıyorduk birbirimizi atomda. Ne haber küçük şey? Naber? <gülüyor> Naber? Ee, arkadaşlar bunu elime alabiliyor muyum? Çok merak ettim. Merhaba. Ben tamam, Bence kırmayayım seni. Senin elini... o. iyi... Sandalyeyi baya... Tamam tamam kırmayalım, kırmayalım. Şöyle yerine yerleştirelim. o Kameradan baya... O. Heh. Çok yakınlaştığım için oyun öyle yaptı. Ve bayağı gördüğünüz gibi kameradan izleyebiliyoruz. Buradan birileri kombineleri izliyormuş. Bu sanırım Alex, Alex'in e, gizli yeri. Çünkü bakalım yemeklerine. Şöyle gizli bir şey var mı? Yok. Oh. Garip bir sesle geliyor arkadan. Alexi burada bayağı bir şeyler. E, evet kombin. Dog. Dog'un tasarımları. Half-Life 2'den hatırlarsınız. E, başka nelerimiz var? Poderius Pro. İlginç. <gülüyor> Bu da kombine yemekleriymiş. Bunları yiyemiyorum. Üzücü. <gülüyor> muhtemelen yemek falan koymamışlar oyuna. İyi de olmuş açıkçası. Alptak'ta kim yemek yemek ister ki? Neyse Alexicim gidelim evin odandan. Dokunabiliyor muyum? Arkadaşlar buna bile dokunup Çıkarabiliyor muyum? Ah sanırım beceremedim. Ya çıkaramıyorum muhtemelen ama Gerçekten dokunabilmek bile çok harika. Buna dokunabiliyorum. Her şeye dokunabiliyorum ya. Abi her şeye. Girenin kafasına vururum bunu kombinin suratına vuracağız. <gülüyor> çok arkadaşlar çok mutluyum yani gerçekten mükemmel olmuş gördün her şey gördüğünüz gibi. Hani hiçbir şey otomatikle diğer katlara gidebiliyor muyum? Evet. Önündeki aşağı gideceksin. Eee <gülüyor> Alex'in muhtemelen hayt of. Oh. Asansörler burada da korkutucu. Oh. Efendim. Gidelim yanına. Merhaba. Are we good? the reactor. Easy peasy. back to the safe house right now to meet Dad. Go. We'll be in touch. Stay safe. Reaktörün sıkıntıları olmadığını söyledik de. Combineer etrafı gördüğünüz gibi. Aa. Vallahi fırlatırım bunu. <gülüyor> fırlatırım beni bırakın. <gülüyor> ee, tekrar konuşacağız o kişiyle biz direnişçi olduğumuz için çıkalım buradan hemen. Kombayner bizi görmeden. Bu arkadaşlar kombayner artık dünyayı ele geçirmiş, ele geçirdiler. Eee, olanlardan sonra bir de. Ee, biz de direnişçi olduğumuz için bizi arıyorlar muhtemelen. Belki tanımıyor olabilirler şu anda Alexey ama eğer tanınıyorsak ki bu çok tehlikeli. Alex, Alex, efendim, efendim. What is it? This doesn't seem like a routine sweep. I'm hmm? sure everything went okay. 100%. ''Her şey iyi gittiğine emin misin? Bu sıradan bir rutine benzemiyor.'' dedi. ''Kafanı aşağıda tut ve görünmemeye çalıştırdık arkadaşımızı. arkadaşımıza. ''Bu sıradan bir rutin değilmiş. Her şey yolunda gittiğine emin misin?'' diye sordu Alexi. Ee, ''Biz de her şey yolunda dedik ancak Alex'in yalan söylediğini düşünüyorum. Hiç de yolunda gözükmüyor.'' O insanları kaçıp götürdüğünüz gibi kombineler götürüyor. Şöyle gizli gizli duralım da. Yok. Aynen, kombayner arabalara yerleştiriyorlar insanları. Ha bizi görmesin, bizi görmesin. Aa, arkadaşlar, halde birgide kombineler çok korkutucuydu, ama şu an bir yerde benden çok kalınlar. Ki zaten insan değiller onlar o Var, oraya da bir kombin gitmiş. Ne kuş? Kuşa bir şey fırlatmaya denicem bir dakika karşılaşmamda. Sigara mı o? İçebiliyor şey muyum? Ne yazmışlar? Smoking <gülüyor> can Acı verici bir ölüme sebep olur dedik. Bu, bu kombinler bunu sadece kombinelere açılan kapılarda geçerli. O, Tamam. Tabağım var. Bunu <gülüyor> Bunları kullanacağım abi saldırmak için. Gelen kombine tabak atarak ilerleyeceğim. Hadi bakalım. <gülüyor> Bence gayet ölümcül. Etrafta çok güzel gözüküyor ancak. Fırlatırım. Şimdi şuraya kalsın. Gazetede bir şey var mı? Belki bir easter egg görürüz. Eh kirlenmiş gazete. Oo. Arkadaşlar işte gazete sallanıyor gördüm. Sadece gaz okuyorum bir şey yaptım yok. Ee, evet bu da başbakan, şey başbakan demişim. Bak bil, bil, bil, ülkenin başkanı. Telef telefon tabii ki de harfleriklerde çalışmaz. Her zamanki gibi. Çöpleri açabiliyor muyum? Evet açabiliyorum. Bir sürpriz bir şey var mı? Yok. <gülüyor> Bisikleti falan dokuna bir Arka, aa bir neler yaptınız siz boyuna. Bisikletle falan mı vurayım böyle gelene? Hemen gidelim içeri. Alex'ten haber bekliyorlar sonuçta. Alex mi diyeyim, Alexi mi diyeyim sana çok kararsızım Alexi'cim. Bu yüzden sana bundan sonra Alexi diyeceğim. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur, bana kızmazsınız ve birisi bana bakarak girdi. Çok kaba bir davranıştı, insan bir merhaba der. Duydu mu beni? <gülüyor> Vuramıyorum da. Aa Ya şu kuşa bir şey... Arkadaşlar hayvanları seviyoruz biliyorum ama bir şey Neyse gittiler zaten. O ekmeği yiyebilir miyim? Evet, Alex'i ekmekle çok güzel tekçürmüş bu arada gel baksan gerçek ekmek gibi. Eee tamam bu kadar. Ee, yemek isterdim ama. Çok aç bir insan olabilirim belki bir yere oynarken. Oh direkt çıkarttı beni. Ne oluyor? Evet bu da kombine araçlarından biliyorsunuz. Abi. Çok fena. Çok fena. Biliğin antenini basalım mı? Dokunabiliyor muyum? <gülüyor> Buna bile dokunabiliyorum. Çok iyi. İlerleyelim o zaman. Hop hop hop. Hmm, ayağımın altından çekil. Ee, sanırım buradan gideceğim. Hoppa. Oh. Heh, buraya böyle gidelim. Geldik. Üüh, asansör boştu. Hiç seyremem. Ve yine asansördeyiz. Sanırım oyun boyunca asansörlerde olacağız. Sessizli diyorsunuz mi ben ııı... Ee... Aaaa! Özür! Özür! Özür! Özür! Özür! Özür! Özür! Özür! Aa yeni geldim. Vurmayın. Arkadaşlar! Ay! <gülüyor> Ay. <gülüyor> Yanlışlıkla buraya geldim. Beni vurmayın. Öyle dediler. <gülüyor> ha babamız! Ben <gülüyor> şey... Babamıza elektrik verdiler. Biz bir şey çalmadık. Combine değil ki çalmadık zaten. Ah. <gülüyor> <gülüyor> elektrik. Vurmayın. Hoş değil bir yerde. Arkadaşlar çok korkutucu. <gülüyor> Baba, babamız biz bir şey çalmadık dedi. Combine'da sizin bir şey çalmamanız önemli değil gibisinden bir şey söyledi. Adamlar köleleştiriyor resmen bizi gördü. <gülüyor> Şerefsizler. Ya abim babamızı da ile çarptılar. Bizi de çarptılar. Ay, arkadaşlar oynadığım harika olmuş oyun. Zaman hemen başlayalım. Oh. Where are you taking me? Ben nereye götürüyorsunuz? Babam nerede? Hello. Merhaba. Damn Where's my father? Babam nerede? stop around back there. Orada dolanmayı kes dedi. Oh. Haha. <gülüyor> yes. <gülüyor> <gülüyor> Manyak mısınız bu motorsuzlarınızda öyle? Biri bizi kurtarıyor mu acaba? Of. Aman in araç da devrildi. <gülüyor> ya size dedik babam nerede diye cevap verseydiniz. olacağı bu. <gülüyor> Neyse fırsattan istifade kaçarım ben buradan. Kaçamıyorum. Ay. Kulaklık verdin bana. Takayım mı? Taktım. Alex, you <gülüyor> there? You've got to get moving. Russell? an accident? I know. I caused it. So technically not an accident. You've got to get moving. Wait. Wait. Where's dad? He's fine. Hata değil Bizi kurtarıyor şu an direniştekiler. Hata değilmiş olan. Ee, yani hata demişim. Kaza değilmiş olan. Muhtemelen bizim Lina kurtarabilecek. Tamam, tamam. Arkadaşlar babamızı kaçırmışlar. Bunda ne olduğunu merak ettiğim için buraya geldim. Boşmuş. E ee, babamızı kötü bir yere, sıkıntılı bir yere götürmüşler. Ee, onunla ilgili sordu Alex'i. Çok da iyi bir durumda değilmiş o yüzden hızlı ilerleyelim dedi bize. Yani Ama ben etrafı araştırmayı seviyorum bu yerde o yüzden... kınacağım. Hemen geliyoruz. Drone'u takip et dedi. Russell, neydi? <okay> and whatever it is they gonna kill anybody uh it works with one with the and ne olmadı he wrestle just hang on i'm almost there ı zıplamayı üretiyor oyun bana ancak biraz garip bir ha şöyle galiba ha oyunda teleport kullanabiliyormuşum arkadaşlar istersen de ancak ben şuraya teleportlanmamı mı istiyorsun yani oyun Ha şunun üstüne çık çıkmam istiyor galiba ee, Anlayamadım Şuradan şöyle atlayayım mı? Böyle oluyor Aa, Anlayamadım Saniye Ne dedin sen bana oyun? Push to bring jump is can release the jump Bıraktığımı zıplarsın diyor bana Şöyle yapalım biraz yaklaşalım. Yok. Bunun üstüne mi bahsediyor? Ee, hayır. Hmm, anlayamadım. Tamam, şuraya zıplamak istiyorum. Heh, birazcık havaya kaldırmam lazımmış. Hopa. Oyunda zıplamayı da böyle koymuşlar insanların başı dönmesin diye arkadaşlar bir yaradayken. Her şeyi bir yer yapıyoruz ama Zıplamayı da manuel alabiliriz muhtemelen. O oh. bakalım bunu bile dokunabiliyorum gördüğünüz gibi Sıkamadım. O oh, araba mı kullanacağız? Yok artık deneyelim. Selam. Ah direksiyonu tutamıyorum arabanın. Olmadı. Onu da yapmışlardır diye düşünmüştüm. Olsun olsun. Belki başka bir yerde kullanılırız çünkü trailerı da gördüm. Geliyorum robotcuğum geliyorum. Kapımızı da kapatalım ki arkamızdan kimse gelmesin. Oh. Bize kapıları açıyor sağ olsun Tatravelli'yi şöyle problemim. muyum? Hop. Ha Haa beton var, <gülüyor> ne dedim, neden olmuyor. zaman bunu döndürebilirim ama. Bize merdivenleri açtı aktayfikiden de hatırlarsınız hep gidik ordan da bunlardan et tırmandık ha onun evet hızlıca atlayacağım Aa uh ee -oh. Ay Aman Evet, everyone cut out for a second. video scene. Can you see my car? It's okay? <gülüyor> sure. sure. Yeah, I'll be Ay kırıldı ya arkadaşımızın yardım ettiği şey ee, nasıl geçeceğiz kapılardan? Artık şuradan atlarım var. Hop şey, sokaklar bomboş gördüğünüz gibi Oh Şöyle in ee, kusura bakmayın geldik ama Hop Selamlar Dokuna, dokunabiliyorsak Moshi moşi, moşi. Git <gülüyor> <gülüyor> Aa ses çıkardın <gülüyor> Please stand by'in Femen bekleyin Beklemeyeceğim. Vurabiliyor muyum? Yok Agavazayı kırmak çok istedi canım be Ne olur kırabileyim Ne olur <gülüyor> Kaldıramadım Neler var burada saklı Oh, Birinin video kasetlerini bulduk Şunları tutabiliyor muyum? Hop. <gülüyor> düşürebiliyorum. O oh, sağa kaydırabiliyorum. Onları böyle dokunabiliyorum gördüğünüz gibi. Burada bir yap Radyo neyse arasında geçiş yapabiliyor muyum? Ya bunları dokunamıyorum. Herhalde hiç ah. <gülüyor> Türk kahvesi içiyordunuz burada? Ne yapıyordunuz? O, oh, bayağı kırılıyorlar. O, uh, bu sanki bu dolapta bir şey çıkacak. Sanırım gizli düğmeyi buldum. Ping. Alex, great. Okay. Nope, it exploded. I'm fine, by the way. Patladı. Biz right, ben de iyiyim way. bu arada. Hoppa. Merhaba. Russell. Russell. They've got dad. I know. Omaldılar. This is bad they're evet. evet. ee, ondan alıp onu öldürecekler. Aman tanrım. Ama good news is I've got something they don't which is him onu bir yol, planı varmış. They're <gülüyor> <gülüyor> <Baba>, o... <İyivermediği gülüyor> <zaman> going yaşlayacaklar. by train from here. This is Eli to Nova Prospect. And if he gets on that train, that's it, right? Not necessarily. Grab something that represents us. Hmm. Babamızı Nova Prospect, yani babamızın olduğu yere bizi trenle götürecek, görmüş. Peki. Ee, bir yeri varmış. Ne yapacağım? Ee, grab something, ne dedin abi? Anlam. Just grab anything. Ha, bir şey tut, bir şey al dedi. Tabi fincanı ya da taba ben tabakım. Öyle mi göstereyim? Ah, okay, that's you. Tamam. He thought you said us. Well, one of us, me, will have to stay here for this paint to work. All right? There it is. there's a second train that also leads out of City 17 through the quarantine zone. Okay. Both trains intersect here at Fairview Junction. You take your train, get there before this train and hack into the controls. That'll let me take over the system. Train comes to a halt. You deal with the combined situation and we get your dad back. Sounds good. Where's the train I'm taking? Out the back, through the yard. It's decommissioned, but I think I can hack into its controls. Oh, and get yourself a pair of Russells on the way out. Russells? The gloves, Alex. You know, the gravity gloves. I have a few sets through there. You can calibrate them out by the shed. Got it. We can do this, Alex. Come so on, this. Oh, baya benim görüşümü görüyorlar. gonna do it. Yeah, tamam. Ee, evet, bayağı bir şey söyledi arkadaşlar. Ee, gidip e, babamızın almamız için önce bir trenle buluşacağız. O trenin e, yolunu hackleyeceğiz ve diğer e, de, trenle de babamızı tuttukları yere götüreceğiz. Russell diye biriyle bize yardımcı olacakmış. Abi de hackleyecek buradan bize yardım edip kulaklıkla ve bize Gravity eldivenleri hakkında bir şey söyledi. Yaptım onu da al dedi. Ee, onu da alacağız. Burada ama önce biraz kurcalayacağım. Anakartlar var burada bir sürü. Biraz dağıtacağım. Çünkü merak ediyorum arkadaşlar. Bir şeyler dokunmak çok zevkli. Ya bunlara dokunmak falan. Neymiş mesela? Ne olduğuna dair şu fikrim yok ancak. Dolabında ne var bakalım? Padaaa. Sakın yemeyin demiş. Headcrab mi bu? Abi bir streçte headcrab var. Nam nam nam nam. <gülüyor> Ay bir yerde çok iğrenç gözüküyor. Tamam bunu yemeyiz yerine koyalım şöyle biraz çirkin koyacağım. Onun dışında nam yum yemmiyor yemmiyor. Ben tamam, atmıyorum adamcağzın yemeği de az zaten. Heh. Altta ne var? O oh, haberim abi çarptım içki çarptım abi. Bak bana abi Ah pardon burada ben diyor. Ah, şurada bir figür var. Ah, TF2 skat mı bu? Evet, TF2 skat. Yani ona gönderme. Import <gülüyor> skat. Alalım. Hadi, ev buradaymış. E, el, eldivenlerim. Alalım. <gülüyor> Neymiş merak ediyorum açıkçası. Ow! Ellerimi geri alamıyorum. Verdi ellerime. Şöyle garip bir şeyimiz oldu artık. Peki, ne işe yaradığını da söyleseydin yani, yarayacağını anladım ne işe yarayacağını... Mavi ekran vermiş bu arada. Burada da sanırım testleri var. E, gidelim madem. Babamız bizi babamızı kurtarmamız lazım. Hoppa. Ampulle dokunmak isterdim ama şimdi onla uğraşamayacağım muhtemelen. O zaman gidelim hem de şu görütücü. Tamam, tamam. Elinle taks Raise your hand. Registered. Now tuck your wrist to bring it in. Now catch it. Oh. Gözünü... <gülüyor> anladım. Anladım. Şöyle iste... almak istediğim şeyi tutuyorum ve çekiyorum. Ve tutuyorum. Çok iyi. Ekstra. Now make a fist. You've got it. Just a little the wrist. Yep. Yep. One more time. Bir kere daha. Peki direkt tutmam olmuyor var mı? Anladım. Şöyle. Hoppa. Çok iyi ya. Ne unuttum? Ne oldu? Ah. <gülüyor> Merak etme. Şey, şarjör boş dedi. <gülüyor> Attığı gibi silah patladı. Artık boş dedi. <gülüyor> silah mermi ihtiyaç var. Nerede unuttum? At. Hop. Ay tutamadım rezillik. Nereye gitti? Ya ah, heh, şuradaymış. <gülüyor> Bir dakika arkadaşlar, buraya yapacağım. Heh. Bayağı silah çok iyiymiş yalnız. Sık çalışmıyor, gördüğünüz gibi şey, şarjör takacağım. Silahlar ile çalışır dedi. Teşekkür ederim, O. Oh. Tamam. Eee, şu... sonra da Ovaa kelimet sabrıyor muyum? Evet arkadaşlar, çok iyi. Bir deneyebilir miyim? Ya da az mermim var. Saklayalım. Nereye koyacağım? Hep benim de. Oha elimde kaldı. Oo. Oh. Şarjör ihtiyacım var. Atabiliyor şimdi direkt şarjörük. Ee, şunu bir daha verir misin? Ya. Şunu bir öğreneyim ben? Evet. Devamında oyunun da başıma bela olacakmış bu sene. Evet de mesela ben bunu ee... Heh. Ha, He böyle alabiliyorum. Tamam, ellerime geri geçtim. Çok iyimiş. E, tellerden tırmanma mı gerekiyor? Evet, muhtemelen yeni eşyamızı kullanacağız. Şunla, yok, o onu çekmek istemiyor. Ha, şu. Evet. <gülüyor> Kilit açılmıyor. Tabii ki de silahla sıkacağız. Ova. Evet. Ya, şerefsiz, kilidin anahtarını sana vermeliydim dedi. <gülüyor> Haa, içinde mermi var. Kilit sorununu çözdün ama sana vermeyin dedi. Evet, backbag back, viralizing over your shoulder. Ş şöyle. he anladım. Çantamı böyle koyabiliyormuşum. <gülüyor> Abi diyor ki, sana kapıyı kilidini vermeyi unuttum yine diyor. Abi sen hiçbir şey unutuyorsun ama. Sen de yanacak, başımız yanacak. Silahımızı değiştirelim ki, ııı e Aynen. Kendime yol yapayım şöyle. <gülüyor> tamam. Tamam, tamam. Oturalım. İyi, iyi şanslar, Alex. İyi <gülüyor> <şimdi>. Alex. <gülüyor> ha, canım da görüyorum. Evet, abi bizde sürekli espriler şeklinde yanımızda olacak. <gülüyor> Sevdim ben bu abiyi. birazcık kasıtı. Uuu, şehrin haritası. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Karantina zorundan devam edeceğiz. <gülüyor> oh bir problem olduğunu söyledi bizim. Did the train stop? It stopped, didn't it? Yeah. What happened? Ah, oh, it's jammed. When the combine shut down the quarantine zone, they must have tightened security. Which means. Yeah, you're nowhere near Fairview Junction. You're just outside the QZ. And this is as far as we get by train. Then I'm headed on foot. Good. Bir tarafa alabilir Oman Allah'ım... Arkadaşlar Combine... E, ...şeyleri bakıyormuş, durdurmuş treni. O yüzden ilerleyemeyeceğiz. Ayakla ilerlemeye başlayacakmışız. Forkunç'ta bir müzik çaldı zaten. Evet, Combine dediği şeyde bu, bu tren buradan geçemez doğal olarak. Combine'lerin yine. 19 yaşında bir kız olarak... ...buradan devam edeceğiz. Oylarken. <gülüyor> Alex'in maceralarıyla Alex'in, herk ee, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu korkunç manzara eşliğinde ikinci bölümde görüşürüz.